Merhaba. Ses meslek olarak bugün sizlere nemlendirme sistemimizin kurulumu hakkında bilgi vereceğim. Nemlendirme sistemimiz bir adet ana makina, bir adet filtre ve filtre kalpjesi, bir çamaşır makinası hortumu, yeterli miktarda boru, nozul taşıyıcı ve hat sonlandırıcı için kullanmak üzere de nozullar, nozul taşıyıcıları sonlandırmak amacıyla. Boruyu sonlandırmak için kör tipa birlikte gelmektedir. Sistemimizde çamaşır makinesi hortumumuzu çeşmemize taktıktan sonra filtremizin giriş kısmına hortumumuzu takıyoruz. Filtremizin çıkış kısmına takacağımız sekizlik hortumumuz makinemizin su giriş yazan bölümüne takılır. Daha sonra sistemimizde sisteme yapmak istediğimiz metraj kadar boruyu kesip Gizleme Jack'ına kolay bir şekilde takıyoruz, daha sonra hattımızın ucuna bir taşıyıcı takıyoruz. Taşıyıcımızı gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde taktık. Bütün girişlerimiz hızlı bağlantı şeklindedir. Yani kolayca iterek takabilir, yüzüğü geriye doğru çekip boruyu dışarıya doğru çekerek de çıkarabilirsiniz. Taşıyıcımızı taktık, sıra uzorumuzda geldi. Aynı yöntemle nozulumuzu koyup Sadece ittirerek takıyoruz Gördüğünüz gibi çıkmıyor yerinden Sonra taşımak istediğiniz metraj kadar Borumuzu kesip tekrar takıyoruz Diğer tarafına bir sonraki T'yi takıyoruz Nozulu takıyoruz Dilersek hattımızı sonlandırmak için Kör tipamızı taşıyıcımız üzerine yine Nozulumuzu takar gibi ittirerek takıyoruz veya eğer sadece boru olarak kalmışsa Borumuzun sonuna kör tipayı takıyoruz Tüm bu borulama sistemini Kablocukların Veya paket içerisinde yer alan Kelepçeler vasıtasıyla Udun yerleri tutturarak yapabilirsiniz Yine de Gelecek olan paket içerisindeki sekizlik borudan Bir miktar keserek Pompamın Tahliye yazan bölümünü takıyoruz ve diğer ucunu boşta kalan ucunu da herhangi bir gidere takıyoruz. çalışmaya hazırdır. 10 volt düğmesiyle sistemimizi açarız. Zaman ayarını yaparız ve nemlendirme sistemimiz gerçekleşir. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.